Şu var hocam aldatma bir travma diyoruz aynı zamanda değil mi? Hem bir yaz süreci bir kayıp süreci çünkü bir şeyinizi kaybetmiş gibi hissediyorsunuz bu süreçte. Evet. Bununla birlikte aynı zamanda beklenmeyen bir olay travma yaratır kişide. Aldatma da böyle bir travma. O yüzden bu aşamayı bu süreci e, birlikte önce bir kriz anı ilk tosladığı anda. O süreçte zaten çok önemli. O süreçte kim ne yapacağını bilemez bir halde oluyor. İki tarafta korkunç bir durumda. O yani, yüzden burada psikolojik destek, e, profesyonel, profesyonel destek, yardım, yardım çok önemli ne yapacağız yani biz şimdi? Ne yapacağız? Yani aynı evdeyiz. Hala ayrılmadık. Çünkü birçok insan devam ediyor. Birlikte miyiz? Ayrı evet, mıyız? Aynen. Yatağa girecek miyiz? Girecek miyiz? Affedersin, dokunacak mıyız? Miyiz? Sevişecek miyiz? Ne yapacağız? ne yapacağız? Çocuklara anlatacağız aynen. mı? Babama haber vereyim mi? Arkadaşıma anlatayım mı? Aynen. Büyük bir yandan. Tam bir kriz yönetimi. Evet. O yüzden burada e, profesyonel destek çok önemli. Kriz aşamasını yönetmedi. Daha sonrasında e, ikinci aşamada artık o biraz daha hani e, o olayın o yangın yeri biraz normalleşmeye başladık. Yangını başladırdı. kontrol altına Tabii. aldığımızda çünkü baş başa konuşamayacaklar ya. çiftler bunu. Mümkünse bir e, danışman eşliğinde bir Terapi sürecinde bunu e, konuşmaları, birbirleriyle anlatmaları, anlaşmaları çok önemli. Zaten hmm. işte burada erkeğin ya da aldatan kişinin diğer tarafa nasıl neyi anlatacağı, diğer tarafın nasıl dinleyeceği, onun duygularını nasıl yöneteceği değil mi? Kendi içinde de bir şey yaşanıyor orada. Problem yaşanıyor. Tabii. Ne yapacağını o da bilmiyor. Uzmana hangi kısmını anlatacak? Evet. Yani uzmana tabii hepsini evet. anlatacak ama hmm. eşine, çocuklara... E arkadaşları. Ne?